İnsan çalışma döneminde adeta kış döneminden bahara çıkıyor gibi hisseder. Emekli olayında şöyle elense yapayım, şöyle uyuyayım, şöyle eve kapanayım, şöyle ayaklarımı uzatayım der. İnanın 5-10 gün hatta 1 ay sonra kişi evden sıkılıp Kendini dışarı atacak ama bakacak ki herkes çalışıyor, herkes işinde gücünde, çocuklar ayrı memleketlerde, herkes kendi dünyasında yaşıyor ve ciddi bir, derin bir boşluğa düşecek. Düşünsenize bir anda frene bastığınızı, aniden frene bastığımız araba ne yapar? Takla atar. İşte tam bu noktada takla atmadan, boşluğa düşmeden, stres ve depresyonlara girmeden hemen emekliye, İkinci baharı yaşamak isteyen herkese emeklilik öncesi, sırası ve sonrasında özellikle profesyonel koştuk hizmeti veren koçlar devreye girer. Eğer bu eğitimleri ve koştuk eğitimlerini almış, kendini bu konuda geliştirmişse kişi ikinci bahar koştuğu verebilir, yapabilir. Emekliler de hemen hiç canlarını sıkmasınlar ve bu konuda kendilerini geliştirmiş, kendilerine bu emeklilik sonrası ve ahir ömrümüze kadar eşlik edecek, kendilerini yargılamadan koşulsuz sevgi verecek, koşulsuz farkındalık ve içgörü kazandıracak, onları ayıplamadan, aşağılamadan iyi bir dost edinebilirler, yani emekli koşullarından faydalanabilirler.